Merhaba sevgili Koç burçları ve yükselen burcu Koç olanlar Mart 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili Koçlar geçtiğimiz ay Aslan ve Kova aksında meydana gelen yeni ay ve dolunaylarla beraber özellikle kalabalıklar, gruplar, aşk hayatınız, belki çocuklarınız, sizi heyecanlandıran gelişmelerle alakalı gündemler yaşamış olabilirsiniz ve Mars Venüs'ün Oğlak burcunda ilerleyişi de İlhassa kariyer hayatınız, hedefleriniz, idealleriniz noktasında sizi her zamankinden daha tutkulu bir hale getirmiş olabilir. Bu ay ise balık ve başak haksında ilerleyecek bir sistem söz konusu olacak. Bakalım siz sevgili koç burçların neler bekliyor olacak. Videoya geçmeden önce kanalıma yeni karşılaşmış veya henüz abone olmamış arkadaşlar varsa kanalıma abone olarak destek olursanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da Yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şimdi Mart ayı gündemine bir bakalım. Siz sevgili koç burçlarını neler bekliyor? Evet sevgili koçlar, hemen Mart başlangıcında, 2 Mart tarihinde Balık burcunda bir yeni ayla ayı başlatıyoruz. Balık burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ay sizin haritanızın 12. evinde etkili oluyor. Bu yeni ay enayisiyle beraber özellikle biraz bir inziva sürecine çekilebilir. Kendi ruhunuzun ihtiyaçlarına, fiziksel veya mental ihtiyaçlarına odaklanabilirsiniz. Bu yeni aya eşlik eden Jüpiter ise özellikle bilincinizin çok açılacağını, rüyalarınızın, sezgilerinizin çok aktif bir şekilde rol oynayacağını gösteriyor. Bu süreçte... Bilhassa çok tuhaf karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Sorduğunuz soruların sistem tarafından mesajlarını bulabilirsiniz. Bir şekilde korunduğunuzu, şanslı olduğunuzu hissettirecek gelişmeler yaşayabilirsiniz. ve Bu anlamda maneviyatınızın da çok kuvvetleneceği bir süreçten bahsedebiliriz. Jüpiter 12. evden geçerken ruhsal anlamda büyük bir genişleme ve ferahlık getirecektir. Aynı zamanda dualarınızın duyulduğuna dair de bir takım sinyaller alacağınızı düşünüyorum. Bazen karşınıza çıkan bu hoş sürprizler ve fırsatlar kafa karışıklığı yaratabilir. Belki de sürekli bu fırsatların yanınızda olacağı e, yanılsamasına kapılabilirsiniz. E, bu durumda bir tembellik enerjisi çalıştırma ihtimali muhtemeldir. E, bu da bu fırsatları kaçırma ihtimaline ulaşacaktır. O nedenle e, bu fırsatları gönül rahatlığıyla değerlendirmenizi tavsiye ediyorum size. 6 Mart'a geldiğimizde Mars kova burcuna e, geçiş yapıyor ve yine 6 Mart tarihinde Venüs de kova burcu geçişine başlıyor. Aslında Şubat'ın ortasından beridir, 14 Şubat enerjisinden hatta Aslan Dolunay enerjisinden beridir. Mars ve Venüs birbirleriyle kontak halinde ilerlemekte. E, büyük bir ahenk, büyük bir uyum içerisinde ilerlemekte. E, bu çok sık rastladığımız bir durum değil. E, Mars eril enerji, Venüs dişil enerjinin kombinasyonuyla beraber ilerliyor. Ilerleyişi. Ancak geçtiğimiz ay oğlak burcunda bu ilerleyiş sağlandı ve ikili ilişkilerde ve maddi ihtiyaç konusunda özellikle bir oğlak profili sergiledik. Güven, sadakat ve sorumluluk duyguları ön plana çıktı. Şimdi ise 6 Mart itibariyle Mars ve Venüs kol kola kova burcunda ilerleyecekler. Bu geçiş ilişkilerde biraz daha özgürlük temalarını ön plana çıkaracaktır ve marjinal ilişkilere çekilme, ilişkilerde e, sınır koyabilme, bireysel alana izin verebilme gibi temalar ön plana çıkarken kitleler ve topluluklarla alakalı hareketlilikler de ...söz konusu olacaktır. Bu etkileşim sizin haritanızın 11. evinde meydana gelecek. Bu da demek oluyor ki kalabalıklarda, topluluklarda aktif rol almaya başlayacağınız bir durum var. Burada aynı zamanda tabii ki sosyal çevrenizden, arkadaş ortamınızdan, belki iş ortamınızdan... birilerinin ilgisiyle başlayacak bir takım ilişkiler de gündeme gelebilir anlamına geliyor. Kariyer gelirlerinizde artış için her zamankinden daha mücadeleci ve çalışkan olacağınız, daha tutkulu olacağınızı gösteren bir etkileşim. Ve bununla beraber bir şekilde hedeflerinizin, hayallerinizin, umutlarınızın peşinden gitme noktasında her zamankinden daha azimli olma prensibini de çalıştırıyor. Dolayısıyla bu etkileşim siz büyük hedefler, büyük umutlar ve planlar için çalıştırıyor olacaksınız sevgili koç burçları. 9 Mart tarihine geldiğimizde Merkür-Kova Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Balık Burcu'na geçiyor. Merkür'ün Balık Burcu transiti ile beraber biraz daha e, içinize kapanacağınız, e, düşüncelerinizi kendinize saklayacağınız, eğer bir projeniz, bir plan plan ve programınız varsa bunu önce kendi içinizde özümseyeceğiniz bir süreç başlayacaktır. Rüyalarınız çok aktif olabilir. Bazen durduramadığınız düşünceler, e, zihinsel olarak sizi yoran durumlar da ön plana çıkabileceği gibi geçmişteki konuların tekrar karşınıza çıkma, çıkması, geçmiş hususların tekrar e, meydana gelmesi gibi etkileşimler de mümkün olacaktır. Merkür'ün 12 ev geçişiyle birlikte tabi Merkür Aslında balık burcunda çok rahat bir kombinasyonda değil Çünkü biliyorsunuz Merkür ikizler ve başak burcunun yönetici gezegeni haliyle yay ve balık burçlarındayken o odaklanma kabiliyetinin azaldığı, biraz dağınık enerjilerde olduğu bir kombinasyon sergilemekte. Bu nedenle bazen dalgınlık söz konusu olabilir, bir şeyleri unutmak, geçmişe çok fazla takılmak, melankolik bir ruh hali benimseyebilirsiniz. Bu yönde daha dikkatli olunması gerekiyor. Veya geçmiş hesaplaşmalar konusunda çok gerçekçi tutumlar benimseyemeyebilirsiniz. Bu nedenle ruhsal çalışmalara ağırlık verip biraz kendinizi dinlendirip geçmiş meselelere çok fazla takılmamaya gayret gösterin derim. 18 Mart tarihine geldiğimizde Başak Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. Bu dolunay Başak Burcu'nun 27 derecesinde etkili oluyor ve e, oldukça güzel bir açık alıb oluşturacak gökyüzünde bir uçurtma açık kalıbı oluştuğunu görüyoruz. E, Dolunayın tam karşısında e, Güneş ve Jüpiter kavuşumu aynı zamanda Plüto ve Kuzey Ay düğümünün destekleriyle beraber çok şanslı bir etkileşim oluşacak gökyüzünde. Bu etki sizin haritanızın 6. evinde meydana gelecek. Bu da özellikle uzun zamandır sağlık problemleri yaşayan bir koç burcuyorsanız şifalanmanız adına büyük fayda sağlayacaktır. İş ortamınızda mevcut rutin ve sorumluluklarınızla alakalı sıkıntılar, problemler varsa bunları tamamlamak, kapatmak ve çözümlemek adına da bir takım fırsatlar sunacak gibi gözükmekte. Tabi burada Plüto'nun 10. evinizden desteği özellikle iş ve kariyer bağlantıları ile alakalı kendinizi daha güçlü hissedeceğiniz, belki güçlü kimselerin desteğini arkanıza alacağınız fırsatları karşınıza çıkarabilir. Bununla beraber Kuzey düğümü de 2. evinizden destek gönderiyor. Bu da yeni iş koşullarının, yeni iş pozisyonunun sizi maddi anlamda daha yukarıya taşıyacak kendi öz değerinizi, öz saygınızı yükseltecek koşullar sağlayacağını ve bu nedenle bu tarz etkileşimler varsa, karşınıza çıkan kadarsal fırsatlar varsa, mevcut işinizden veya rutinlerinizden hoşnut değilseniz, bu Dolunay enerjisini çok iyi bir şekilde değerlendirebilirsiniz gözüküyor. Yalnız bu Dolunay'a kare görünüm yapan Nelit, İkizler Burcu'ndan, 3. evinizden, özellikle dedikodular, size söylenen sözler etrafınızın ve belki de çok yakın çevrenizin Art niyetli tutum ve davranışlarının bu karşınıza çıkan fırsatlara engel olmasına izin vermemeye gayret gösterin. Çünkü burada bir takım yanlış söylemler, art niyetli söylemler, yanılsamalar ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Veya karar vermekte gecikme ihtimali söz konusu olabilir. Yakın çevrenize aldırmadan karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmeye bakın derim sevgili koç burçlarım. 20 Mart tarihinde Güneş Balık burcundaki transitini tamamlayıp burcunuza geçiyor ve artık inziva sürecinin sona erdiği, kendinizi daha iyi hissettiğiniz bir dönem başlayacak. E, Güneş sizin burcunuzda çok rahat eder. Artık o içe kapanıklık halinden kurtulup kendinizi e, dış dünyaya açabiliyorsunuz sevgili Koç burçları. Akabinde 27 Mart tarihinde Merkür de Koç burcu geçişine başlayacak. Bu geçişle beraber e, artık eee Sosyal ortamlarda kendinizi rahatlıkla gösterdiğiniz, fikirlerinizi beyan etmekten, kendi varlığınızı göstermekten geri durmayacağınız bir süreç başlıyor olacak. Ayı kapatırken 28 Mart tarihinde Neptün ve Kuzey Ay düğümü arasında çok tatlı bir görünüm meydana gelecek. Neptün biliyorsunuz uzun zamandır balık burcunda sizin 12. evinizde özellikle... E, hayal dünyanızı, e, ruhsal dünyanızı oldukça geliştirmiş ve bazen sizi dış dünyadan soyutlamış da olabilir. Kuzey düğümü ise ikizler Burcu'ndan çıkıp Boğa Burcu'na yani sizin ikinci elinize yerleşti. Bu yerleşimle beraber özellikle kendi değer algınızı yeniden oluşturmak adına kendinize verdiğiniz değeri, keşfedebilmek adına yeni farkındalıklar oluşturacak fırsatlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Belki bu bir iş teklifi olabilir. Hem maddi hem manevi yönden size değerli hissettirecek bir kaybın telafisi mümkün gibi gözüküyor. İstemekten çekinmeyin. Hayal etmekten asla çekinmeyin. Çok güzel fırsatlar karşınıza çıkacak gibi gözüküyor sevgili koç burçları ayın sonu itibariyle. Umarım huzurlu, mutlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinleyip vakit ayırdığınız için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda yorumlarınızı aşağıda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Danışmanlık ve iletişim için instagram obikusasöyileceği hesabı veya evrenselkadimbilge.gmail.com adresini kullanabilirsiniz sevgiler.